Fakat küçük büyük her birlik ilk durabildiği noktada yeniden düşmana cephe kurup harbe devam eder. Yanındaki birliğin çekilmeye mecbur olduğunu gören birlikler ona tabi olamaz. Bulunduğu mevzide sonuna kadar dayanmaya ve karşı koymaya mecburdur. Mustafa Kemal Atatürk Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım diyor Yunus Emre. Ve tanımak, tanışmak çok çok önemli. Öncelikle teşekkür ediyorum Sayın Bakanım. Ve sizi sizin ağzınızdan bir dinlemek isteriz. Kimdir kıymetli, saygıdeğer Özgür Özkan Hanımefendi? Sağ olun, çok teşekkür ediyorum ben de. Ben Ankara'da doğdum, büyüdüm, okudum. Ve Kültür Turizm Bakanlığı'nda 97 yılında çalışmaya başladım. Kendi mesleğimi yaparak, şey plancısı olarak uzun yıllar bakanlığımızın Ankara'da, İstanbul'da ve yurt dışında çeşitli görevlerde bulundum yaklaşık 18 yıl. Sonra bir dönem özel sektörde yöneticilik yaptıktan sonra 2016 yılının sonunda İstanbul Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri olarak göreve başladım. Kalkınma Ajanslarının ilk ve şu ana kadarki tek kadın genel sekreteri oldum. Sonrasında ise uzun yıllar emek verdiğim Kültür Turizm Bakanlığımıza Bakan Yardımcısı olarak Göreve dönmek nasip oldu ve üç yıldır da bu görevi yürütüyorum. Ne kadar güzel efendim. Öncelikle başarılar diliyoruz. Teşekkür Kupbe de hoş seda bırakırsınız ki bırakıyorsunuz hanımefendi ha. olarak. Ben biliyorum ki ilk 3 düzey hatta bakan adıyla anılan ilk Kültür Bakanlığında üst düzey ha. yöneticimizsiniz. Teşekkür. Sizlere başarılar diliyorum. Efendim 100 yıllar önemli. İşte asır deniyor. Hatta yüce yaradan bile asra yemin ediyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisimiz. Sakarya Zaferi'nin 100. yılı dolayısıyla işte İstiklal Marşı yılı ilan etti. Bu sene 2022 Milli Mücadele Büyük Taarruz Başkomutanlık Meydan Muharebesi. Dolayısıyla Milli Mücadele ve Kurtuluş Savaşı'nın 100. Evet. yılı efendim. Ee, bir değerlendirme yapar mısınız? Milli Mücadele 100. yıl hakikaten topyekün mücadele verdiğimiz dönemler. Buyurun. Evet. Tabii ki bu Milli Mücadele döneminde Sakarya Meydan Muharebesi gerçekten çok önemli. Geçen yıl aslında 100. yılını kutladık Meydan Muharebesi'nin. Sakarya Meydan Muharebesi Ankara yakınlarında, bugünkü Polatlı ilçemiz dahilinde gerçekleşiyor. 22 gün 22 gece aralıksız kesintisi süren çok büyük bir mücadele. Çok da anlamlı çünkü aslında Kurtuluş Savaşı'nın kaderini değiştiren önemli bir olay. O noktadan sonra hem milletimize hem orduya farklı bir güven geliyor, farklı bir e, inanç geliyor. Ve bir yıl e, Sakarya Meydan Muharebesi'nden sonra bir yıl e, Sakarya Nehri'nin doğusu, hat çizilerek orada hazırlıklar e, gerçekleştiriliyor. ve Bundan tam bir yıl sonra da büyük taarruz e, başlatılıyor. E, ve 30 Ağustos'ta e, başlayan taarruz da 9 Eylül'de İzmir'e kadar devam ederek bin yıldır Anadolu'nun Türk yurdu olduğu gerçeği ve bundan sonra da böyle olmaya devam edeceği, sonsuza kadar Türk yurdu olarak kalacağı bir kere bir kere bir kere daha bütün dünyaya ilan edilmiş oluyor. Tabii ki savaşın detayları ile ilgili şeyler okuduğumuz zaman anılar olabilir, edebiyat olabilir veya tarihi belgeler okuduğumuz zaman müthiş etkileyici bir direniş büyük bir inanç ve sadece e, Mehmetçin değil bütün bir milletin e, çoluğuyla çocuğuyla kadınıyla erkeğiyle yaşlısıyla e, nasıl mücadele ettiğini e, bağımsızlığını vermemek için e, büyük bir inançla e, bu mücadeleyi sürdürdüğünü e, görüyoruz çok etkileyici. Ee, ne mutlu ki sonu da muhteşem bir zaferle Zafer, saçlanıyor. Ve bu senede Sayın Cumhurbaşkanımız 100. yılını devlet töreniyle Duatip'e de Polatlı'da gerçekleştirdi. gerçekleştirdi. İsterseniz şöyle bir e, Sakarya Meydan Muharebesi'ne doğru gidelim. Değerli izleyenlerimiz Sakarya Meydan Muharebesi nedir? Tarihin en uzun süren bir meydan muharebesi. Evet. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş ön sözü.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 ve iskan politikasıyla Anadolu'yu Türklerin yurdu haline getiren son düğümün yeniden koparılması demektir. Adını Yunan mitolojisindeki nehirler tanrısından alan Sakarya Nehri'nin kolları üzerinde, bir zamanlar Gordyon olarak anılan bölgede yaşanan bu mücadele, bizzat Mustafa Kemal'in ifadesiyle bir melhame-i Savaşlarda en çok kadınlar bedel ödüyor evet. ve eşini gönderiyor, evladına kınalar yakıp uğurluyor ve geride kalan yetimlere de hem ana hem baba oluyor. Evet. Bir hanımefendi, kadın bakanımız, ayrıca anasınız. Kadınlarımızın e, milli mücadele savaşlardaki yeri ve önemi, işte Şerifi bacıları biliyoruz, diğerlerini. neler söylersiniz efendim? Evet, tabii ki söylediğiniz gibi aslında bugün bile bütün savaşlarda kadınlar ve çocuklar en çok mağdur olan kesim. Kurtuluş Savaşı dönemimizde de elbette ki kadınlar eşlerini, çocuklarını, evlatlarını cepheye yolladılar. Ama burada çok farklı bir hikaye var. Türk kadını bizzat cephede erkeğiyle, kocasıyla ve çocuğuyla birlikte bizzat mücadele etti. Elbette ki ee, onların hani, e, Yemek pişirilmesinden Onların tedavi edilmesine varana kadar Cephe gerisinde de bu tür faaliyetleri var ee, Cephane taşıyor Yiyecek taşıyor cepheye Ama bizzat cephede Erkeklerle birlikte omuz omuza Savaşan kadınlarımız var Erzurumlu Kara Fatma Bunlardan bir tanesi ee, Halime e, Hanım e, Saçını kazıyarak e, Cepheye gidiyor biliyorsunuz Gördesli Makbule var. Ee, yine Kastamonu'da Şerife Bacı üzerindeki battaniyeyi cephane ıslanmasın diye cephane üstüne seriyor ve kendisi donarak şehit oluyor. Ee, yine Kılavuz var bizzat cephede savaşan. Hatay'da yine bir kara fatma var. Ee, ve bu kadınlar e, birebir mücadele ediyorlar. Yani bellerinde tabanca, sırtında tüfek erkeklerle birlikte cephede savaşıyorlar ve bir taraftan da Anadolu'da çeşitli yerlerde Kurtuluş Savaşı ile ilgili bu milli mücadelenin, milli direnişin teşkilatlandırılmasında da çok görev yapıyorlar. İnsanları örgütlüyorlar, bilinçlendiriyorlar. Bu inancı sağlam tutmak, sıcak tutmak, ayakta tutmak tabii ki çok önemli. İnanmadığınız zaman karşınızda sizden daha büyük ordular var. Bunlarla mücadele etmeniz çok zor. Dolayısıyla inanç noktasında da e, bizzat toplumsal hayatın içerisine girerek, e, toplumu e, organize ederek, yüreklendirerek, cesaretlendirerek bu rollerini oynuyorlar. Ama bizzat cephede çarpışmış olmaları tabii ki son derece etkileyici. Hepsinin ruhu şad olsun. Evet. Bunlar büyük kadınlar, mübarek kadınlar. Ne kadar güzel. Değerli izleyenlerimiz, devletimiz vefa borcunu da ödüyor. Kahraman kadınlarımıza ve Sakarya Meydan Muharebesi'nde kadın kahramanlar Müzesi var. Hatta Halide Edip Adı var. Çok önemlidir milli mücadelede ve e, Halide Edip Adı varın çalışma yaptığı, araştırma yaptığı, Türkün Ateşli imtihan kitabını yazdığı yer kadın kahramanlar müzesidir. İsterseniz biz Sayın Bakanımızla sohbetimize devam ederken sizleri Polatlıya Sakarya meydan muharebesinin gerçekleştiği Sakarya köyüne götürüyoruz ve Sakarya köyündeki kadın kahramanlar müzesinde çektiğimiz belgesel görüntüler var. Birlikte izliyoruz. Ali'de edip adı var ve Kadın Kahramanlar Müzesi. Sakarya Meydan Muharebesi sonrasında Halide Edip adı var, Yusuf Akçura ve Yakup Kadri Karaosmanoğlu'ndan müteşekkil Yunan Mezalimi İnceleme Komisyonu Ofisi olarak kullanılan bina, Sakarya Meydan Muharebesi Tarihi Milli Park Müdürlüğü tarafından Halide Edip adı var ve Kadın Kahramanlar Müzesi olarak düzenlenerek milli mücadeleye en az erkekler kadar katkıda bulunmuş Türk kadınını onurlandırmıştır. Gerçekten önemli. Herkes orayı gelsin görsün istiyoruz. Sizlerin gittiğini biliyoruz. Polatlı'daki Dua Tepe'ye çıktığınızı biliyoruz evet. Sayın Bakanım. Ama maalesef Sakarya Meydan Muharebesi'nin yeteri kadar Polatlı, Hayman'a da olduğu bilinmiyor. Bu yüzüncül güzel bir vesile oldu aslında Sakarya Meydan Muharebesi'nin tam yerini. Topluma tekrar hatırlatabilmek için Sayın Cumhurbaşkanımızın bizzat orada devlet töreni yapması da çok anlamlı oldu. Biraz dikkatler çekildi oraya, bir farkındalık yaratıldı. Ee, tabii ki ilkokuldan başlayarak çocuklarımızın e, bu milli mücadelenin geçtiği bizzat o alanlara, öğren yerlerimize, milli parklarımıza ve bu alanda kurduğumuz müzelere mutlaka götürmemiz gerekiyor. Ben de tam onu sormak istiyordum ama önce... Edebiyat e, önemli, edebiyatçılar önemli, işte bir Mehmet Akipsikler Marşı'nı yazıyor. Evet. Hatta e, Sivas Kongresi öncesi Gaz Mustafa Kemal Atatürk İrade-i Milliye yani bugünkü ifadeyle Ulus Gazetesi'ni çıkarıyor. Yani evet. edebiyatçıların, tarihçilerin, yazarların, o gün görevlerini onlar yaptılar. Evet. Bugünkü edebiyatçılarımız, tarihçilerimiz, gazeteciler, belgeselciler, kültür adamlarına ne mesaj vermek isterseniz, Kültür tabii ki bir milleti millet yapan asli unsurlardan bir tanesi. Tabii ki dünyayı anlamak, bilmek gerekiyor ama kendi kültürünüzü, kendi tarihinizin şuurunda, bilincinde olmak en önemli şey. Yoksa sizi bir millet yapan ana unsurlardan bir tanesi bu. Burada bir zayıflama olduğu zaman toplumun genel durumuyla ile ilgili sorunlar baş gösterebilir. Bu nedenle bütün kültür adamlarına, başta edebiyatçılar ve şairler olmak üzere, böyle dönemlerde büyük rol düşüyor. Tabii ki o dönemde halde edip işte ateşten gömlek, veya Reşat Nuri Güntekin o dönemi anlatır, Çalı Kuşu mesela, Farih Rıfkı Atay Refik Halit Karay Mahmut Şevket Esendal bunlar o dönemde gerçekten bu milli mücadele ruhunu Türk'ün yenilmezliğini kendi ülkesine, milletine, dinine, kendi özüne olan inancını iyi bir şekilde anlatan ve aslında kalemiyle bu mücadelenin bir parçası olan çok kıymetli insanlar. Evet, Anadolu Ajansı 1920'de ilk kuruluş hikayesi yine e, Halide Edip var Hanımefendinin e, bugünkü Geyve'deki o tren istasyonunda karar alınmıştı, önemliydi. Diğer gazeteler Milli Mücadele Basını çok önemlidir. Milli Mücadele'de Anadolu Basını, basın yayın kuruluşlarımız belgesel görüntülerle yine karşınızdayız. Sakarya Meydan Muharebesi'nin gerçekleştiği Haymana ve Polatlı bölgesinde savaşların geçtiği 13.850 hektarlık alan, devletimiz tarafından 8 Şubat 2015 tarih ve 29.261 sayılı resmi gazetede yayınlanan kanunla tarihi Milli Park ilan edildi. Bu alan içinde 100 kilometre uzunluğunda ve 15 kilometre derinliğindeki bölgeyi kapsayan Sakarya Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı savaş literatürüne Sakarya Melhamayı Kübrası yani Sakarya Kan Deryası olarak geçen Sakarya zaferinin gelecek kuşaklara aktarılabilmesi için çok önemli bir konumda bulunuyor. Sakarya Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı, her karış toprağında milli mücadele ruhunu hissedebildiğimiz birçok siper, anıt ve müzeyi bünyesinde barındırıyor. Bir milletin şahlanışı ve yeniden doğuşunun yazıldığı Polatlı ve Haymana'daki bu topraklarda muharebelerin geçtiği birinci ve ikinci hat mevzileri, şehitlerimizin şan ve şerefine uygun olarak yapılan şehitlikler, Muharebeler açısından anıtsal niteliği olan karargah binaları, köprüler ve istasyon binaları, müzeler, tanıtım merkezleri, anıt ve abideler, başta Milli Eğitim Camiası ve öğrencileri olmak üzere tüm vatandaşları ziyarete bekliyor. Tüm kadınlara ne mesaj vermek isterseniz çünkü evin mutluluğu da onlar, onlara sahip çıkmamız gerektiğine inanıyoruz. Dolayısıyla erkeklere de mutlaka bir mesajınız olacaktır evet. diye düşünüyorum. Buyurun efendim. Tabii genel olarak ailelere özellikle gençler ve çocuklar anlamında bir mesaj vermekte tabii ki her zaman fayda var. Şimdi artık teknoloji çok ilerledi. Ee, ve çocuklarımızın e, farklı bağımlılıklarla mücadele ederken şimdi bir de teknoloji bağımlılığıyla mücadele etmemiz gerekiyor. Burada annelere e, ve esas olarak da ailelere çok büyük görev düşüyor. Ee, hafta sonları çocuklarımızı müzelerimize götürmelerini çok istiyoruz. AVM'lere değil çocuklarımızı lütfen müzelere götürelim. Bakanlığımızın 1200 tane kütüphanesi var artık AVM'lerin içinde de kütüphane kuruyoruz. Biz tren garlarında, havalimanlarında her yerde kütüphane kuruyoruz. Çocuklarımızı kütüphanelere götürelim. Biz ne mutlu bize ki kütüphanelerde büyüyen bir nesildik. Çünkü biz imkansızlıktan dolayı aslında kütüphaneye gidiyorduk. Şimdi her türlü imkan var ama o kütüphanelerin tadı farklı. Çocuklarımızın daha masal anlatımından itibaren seyredecekleri filme kadar ailelerin seçici olması gerektiğini düşünüyorum. Mutlaka Türk kahramanlarını, Türk tarihini onlara iyi anlatmaları gerektiğini düşünüyorum. O yüzden başta Kahraman Türk Kadınları, Milli Mücadelenin Türk Kadınları olmak üzere kendi tarihimizdeki, edebiyatımızdaki şiirli, şairlerimizin, bu kahramanları, bu büyük insanları bilmeleri lazım. Çocuklarımıza kendi hikayelerimizi, Anadolu'nun o bilge, kadim bilgilerini ve kendi kahramanlarımızı çok iyi ve etkin bir şekilde anlatmamız lazım. Ve çocuklarımızı kendi müzelerimizde zaman geçirmeye küçüklükten itibaren alıştırmamız lazım. Çok teşekkür ediyoruz. Çok kısa zamanda çok güzel bilgiler verdiniz. Bizim sormak isteyip de soramadığımız sizin söylemek istediğiniz son mesajlarınızı almak isteriz. Söz sizin efendim. Siz programı kapatın lütfen. Çok teşekkür ediyorum. Bu yıllar tabii üst üste 100. yılları yaşadığımız yıllar. O anlamda çok kıymetli. 1920'de, 21'de o 23'e kadar olan dönemde Cumhuriyetimizin ilanına kadar olan süreçte yaşanan özellikle son dört yıl Birinci Dünya Savaşı'nın zorlukları, Kurtuluş Savaşı'ndaki muhteşem mücadelemiz. Bunlar çok kıymetli. Bu yüzyılların arka arkaya geliyor olması da aslında güzel bir vesile. Biz her sene bu anlamda farklı etkinlikler gerçekleştiriyoruz biliyorsunuz. Geçen Sakarya Meydan ile ilgili yaptık. Yine Büyük Taarruz'un 99. yılıydı. Zafer Yolu isimli projeyle Afyonu Gütahya İzmir hattında bir konser serisi düzenledik. Yine bu sene meclisimizin 100. yılıyla ilgili bir senfoni çalışmamız oldu. Zaten 2023 yılında özel kutlamalar yapılacak. Bu de Büyük Taarruz'un 100. yılı. Yine Zafer Yolu'nu çok etkin bir şekilde kutlamak ve İzmir'de 9 Eylül'de büyük bir etkinlik yapmak istiyoruz. Bu 100. yıllar aslında verilen mücadeleyi hatırlamak, hatırlatmak ve çocuklarımıza tekrar doğru ruhu etkin bir şekilde anlatmak için iyi bir vesile, iyi bir dönem diye düşünüyorum. Evet Teşekkür ne? ediyorum size. programımız için de tebrik ediyorum. Ne kadar güzel ifade etti. Bu sözün üzerine ne söylenebilir? Ancak şu, Sayın Cumhurbaşkanımız Doğatepe'de 100. yıl, Sakarya Zaferi'nin 100. yılı ile ilgili muhteşem bir konuşma yaptı, Hı. açılış yaptı ve ilk önemli bir devlet töreni düzenlendi. Evet, Doğatepe'ye gidiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımı ile gerçekleşen Dua Tepe'de Sakarya Zaferi'nin 100. yılı ile ilgili hazırladığımız belgesel görüntüleri birlikte izliyoruz ve programımızı da burada noktalıyoruz. Dua Tepe Dua Tepe'nin Sakarya Meydan Muharebesi içerisinde moral ve stratejik anlamda özel bir anlamı vardır. Doğatepe, Türk Genel Karşı Taarruzunda düşmandan geri alınan ilk tepedir. Sakarya Meydan Muharebesi, Tarihi Milli Park Müdürlüğü, bölgenin peyzaj çalışmalarıyla tarihi dokusunu canlandırmıştır. Her yıl 13 Eylül'de Doğatepe'de düzenlenen devlet törenlerine yurdun dört bir tarafından çocukları ve torunlarıyla katılan vatandaşlarımız, aziz şehit ve gazilerimize vefa borcumuzu ödemekte, onları rahmet, minnet ve şükranla anmaktadır. milli mücadelenin en kritik safhasında kazanılan bu zaferle başkentimizi tehdit eden düşman saldırısının önüne geçilmiştir. Top seslerinin artık ulustan duyulmaya başlandığı bir süreçte kahraman ordumuz adeta düşmana dur diyerek istiklalle sonuçlanacak büyük taarruzun müjdesini bu bölgede vermiştir. Çal Dağı'nda Beştepe'de, Karlı Tepe'de, Tepe'de, Mangal Dağı'nda "Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak." diye başlayan İstiklal Marşımıza ilham veren kahramanlarımız Polatlı Haymana hattında verdikleri büyük mücadele ile isimlerini tarihe cesaretleri ve kanlarıyla kazımışlardır. Hattı müdafaa yoktur, satı müdafaa vardır. O satı bütün vatandır anlayışıyla yürütülen bu savaşta vatanın her karışını kanlarının son damlasına kadar koruma kararıyla cephede yerini alan askerlerimiz zafer kesinleşene kadar aynı azimle mücadele etmiştir. Sakarya Meydan Muharebesi bir yıl sonra... 30 Ağustos zaferiyle taçlanmış, 9 Eylül'de düşmanın İzmir'den denize dökülmesiyle de nihai amacına ulaşmıştır. Düşman Sakarya'dan geriye doğru çekilirken önüne çıkan her yeri ve her şeyi yakıp yıkarak yüz kızartıcı nice katliama imza atarak gerçek yüzünü de göstermiştir. Ala gözde Sakarya Savaşı'nı bizzat yöneten İstiklal Harbimizin başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Başta olmak üzere milli mücadelenin zaferle sonuçlanmasında emeği geçen tüm komutanlarımızı, şehitlerimizi, gazilerimizi rahmetle, minnetle yad ediyoruz. Sakarya Meydan Muharebesi'nin kazanılmasından sonra Batılı ülkeler, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Milli Mücadele Hükümeti'ni tanımak zorunda kalmıştır. İlk olarak Fransızlarla Ankara Anlaşması imzalanıp İtilaf Devletleri cephesini bozmuş, Misak-ı Milli'yi kabul etmiş, daha sonra Sovyet Rusya'yla bugünkü Doğu sınırlarımızı tespit eden Kars Anlaşması imzalanmıştır. Sakarya Zaferi, yeni Türk Devleti'nin doğuşunda en büyük etkenlerden biri olmuştur. 19 Eylül 1921 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Mustafa Kemal Paşa'ya Mareşallik rütbesi ve Gazi ünvanı Sakarya Zaferi'nden sonra verilmiştir.